Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili boğalar Mayıs sizin ayınız Güneş 21 Mayıs'a kadar burcunuzda ilerleyecek bu ay doğan tüm boğa burçlarımızın doğum gününü kutluyorum sağlıklı mutlu başarılı güzel bir yıl dilerim size ve yükselen boğalar Güneş yükselen burcunuz üzerinde ilerlerken enerjiniz canlılığınız yaratıcılığınız artıyor daha fazla dikkat çekiyorsunuz etrafınız tarafından e, verimli bir aydayız 30 Nisan'da meydana gelen boğa burcundaki Güneş tutulması ile Mayıs'a başlıyoruz Venüs ve Jüpiter'in muhteşem birleşimi Mayıs'ın ilk günlerinde sizi her alanda destekleyebilir Belki de yılın en şanslı dönemindesiniz. Bu güzel enerjileri iyi değerlendirmeye çalışın. Boğa burcundaki güneş tutulmasıyla beraber kendinize odaklandığınız bir süreçtesiniz aslında. Kişisel hedeflerinizi belirleyebilirsiniz. Hayatınızı düzenlemek olabilir kendi bedensel duruşunuz imajınız bakımınız kişisel bakımınız buralarda da önemli iyileştirmeler yenilikler söz konusu olabilir yaşadığınız mekanlarda değişimler söz konusu olabilir daha girişkensiniz ve çok da fazla destek alabileceğiniz bir dönemdesiniz Venüs ve Jüpiter'in balık burcundaki muhteşem kavuşumu hem maddi konularda hem manevi konularda büyüme genişleme imkanı veriyor size Gerçekten önemli fırsatlar var. Bu açılımları tabii ki biraz emek harcayarak, çaba göstererek de değerlendirmeniz gerekiyor. Evet ee, ve... Mars ayın büyük bölümünde balık burcunda ilerleyecek ve Venüs'ün Jüpiter'in de balık burcunda ilerlediğini, kavuş büyük kavuşumunu görüyoruz. 11. ev etkisidir ve bu 11. ev dışarıdan gelecek kaynaklar, kariyerimizle ilgili belki yatırımlar, e, sosyal çevremizde olabilecek iyicil gelişmeler adına da sizin için destekleyici olabilir. Venüs ayın ikisinden itibaren Koç burcuna geçecek. Venüs'ün Koç burcundaki seyri 12. evinizde olacağı için aslında biraz iyileşmeler, sağlıkla ilgili arayışlar, dinlenme fırsatları veya manevi anlamda yapılacak bazı faaliyetler için sizin için destekleyici olabilir. Yapacağınız eylemleri biraz geri planda yapabilirsiniz. 12. ev o yüzden şifa alanlarını da destekler. Yani hastaneler, klinikler, bakım evleri. Hani Buralarda güzellik, estetik olabilir, işte sağlıkla ilgili konular olabilir, terapi gibi bilinçaltımıza yönelik bazı e, şifa arayışları olabilir. Tüm buralarda da e, daha fazla arayışlarınızın ol, olmasını bekleyebiliriz. Ve ayın 10'unda Merkür retro harekete başlıyor. İkizler Burcu'nda başlayacak bu retro hareket daha sonra Boğa Burcu'nda devam edecek ve 2 Haziran'a kadar sürecek. E, Merkür gerilemelerinde hayat da biraz yavaşlıyor biliyorsunuz. Gözden geçirme dönemi aslında. İlk 10 günlük süreç içerisinde Yeni adımlar atmanız, anlaşmalar, sözleşmeler için gökyüzü gayet güzel. Yani burada herhangi bir engel yok. Burada da kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Özellikle parasal konularda da destekler var. Çünkü Merkür para evinizde ilerliyor olacak. Yapılacak alışverişleri ya da paranızı değerlendirme konusunda vereceğiniz kararları ayın 10'una kadar olan süreçte ele almakta fayda var. Onundan sonra ise Böyle önemli alışverişleri biraz ertelememiz daha faydalı para konularında çok acele kararlar vermemek gerekiyor Aslında Merkür burada biraz durup düşünmek gerektiğini işaret ediyor muhasebe işleri yapabiliriz bütçemizi değerlendirebiliriz ihtiyaçlarımız nedir kazançlarla giderler arasındaki dengeyi kurmaya çalışabiliriz burada bazı düzenlemeler yapmamız da mümkün detayları tekrar gözden geçirebiliriz Örneğin ve ayın ikisinden sonra iki Haziran'dan sonra artık e, Merkür ilerleyeceği için bu dönemde yapacağımız e, düzenlemelerin faydalarını görebiliriz tekrardan ileri hareket etmek için işte alışverişse bunlar alışverişler olabilir yatırımlar olabilir kişisel girişimlerimiz olabilir buralarda daha hızlı kararlar verebiliriz adımlar atabiliriz ve ayın 11'inde Jüpiter artık Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçecek 12. evinize geçecek Jüpiter yaz boyunca 27 Ekim'e kadar Koç burcunda olacak 28 Haziran'da 8 derece koçtan geri harekete dönecek ve 27 Ekim'e kadar Koç burcunda olacak daha sonra Balık burcuna tekrar dönecek ve yıl sonu 20 Aralık'tan itibaren de Koç burcundaki artık seyrine başlayacak şimdi e, bu süreçte Jüpiter 12. evinizde olacağı için 27 Ekim'e kadar 12. ev konularında aslında iyileşmeler büyüme imkanları veriyor burada sizin için muhtemelen daha ruhsal konularda açılımlar getirebilir dinlenme fırsatları olabilir ama büyük oranda siz bu dönemde kişisel anlamda girişimlerinizi biraz daha kendi özel alanınızda yapabilirsiniz sanatsal çalışmalar olabilir Bunlar daha gizli yaptığınız bazı hazırlıkları olabilir. Bir dinlenme, bir tatil döneminde olabilir. Yani Jüpiter'in koçtaki ilerleyişi aslında sevdiği evlerden biridir. 12. ev Jüpiter'in Jüpiter şifa evidir burası. E, ruhsal derinleşmeler evidir. Ve büyük bir koruma altında da olabilirsiniz. Fark etseniz de fark etmeseniz de gizli ya da açık e, önemli bir Jüpiter desteği, Jüpiter koruması altında olabilirsiniz. Yardımlaşma temaları da sizin için çok ön planda olabilir. Ve ayın 15'inde Güneş-Satürn karesi etkinleşiyor. Zor bir açı. Güneş burcunuzda 24 derecede Satürn'den kare açı alacak. Özellikle e, tabii ki bu Ay tutulmasıyla da birleşecek. Çünkü ayın 16'sında Akrep Burcu'nda 25 derece Akrep Burcu'nda 2022'nin ilk ay tutulması var. Tam ay tutulması sert bir tutulma. Ee, sizin için de önemli bir tutulma bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş Burcu'nuz, Yükselen Burcu'nuz veya diğer kişisel gezegenleriniz 25 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmadan çok daha önemli etkiler alabilirsiniz. Güney düğüm yönünde olduğu için ve Satürn'le kare açı aldığı için e, krizleri daha çok ortaya çıkarabilecek bir tutulma dönüşümler demek bitişler anlamına da gelebilir ilişkilerinizi gözden geçirdiğiniz bir süreç ve gerekliliği kalmamış bazı ilişki dinamikleri bu tutulmayla tamamlanabilir geride kalabilir sorumluluk anlamına da geliyor Satürn açısı e, ve bu tutulmanın tesiri Aslında toplumdaki statünüzü de etkileyebilecek, geleceğinizi şekillendirecek, kariyerinizi etkileyebilecek, bazı ilişkilerle ilgili önemli kararlar verebileceğinizi işaret ediyor. Bunlar aslında evlilik gibi, işbirliği gibi, arkadaşlıklar gibi konular da olabilir. Hani bir evliliğe karar vermek ya da bir evliliğin bitmesi ya da bir işbirliğine başlamanız ya da bir işbirliğini sonlandırmanız sizin kariyerinizi, toplumdaki duruşunuzu etkileyebilir. Eşinizle, partnerinizle ilgili konularda da Yüzleşmeler olabilir, sorumluluklar olabilir, belki sizi biraz zorlayacak, kısıtlayacak konular olabilir. Neptün'ün güzel bir açısı var. Hani yardımlar, destekler gelebileceğini de işaret ediyor bu tutulma. Kadersel bir tutulma tabii ki. Satürn aslında sorumluluklarımızı ihmal etmediysek, yani bir öğrenci olarak ödevlerimizi yaptıysak bizi çok zorlamayacaktır. Ama burada ihmaller varsa, görmezden geldiğimiz konular varsa, yani dersimizde çalışmadıysak birazdan hani yüzleşmeler, krizler, sıkıntılar da gündeme gelebilir tabii ki. Evet, toplumsal alanlarda, kolektif alanlarda da çok önemli bir tutulma. Özellikle para konularında, finansal konularda daha fazla krizleri tetikleyebilecek bir tutulma. Sağlık konularında olabilir. Akrep, ölüm kalın mücadele anlamına gelir ve buralarda Hani her alanda sağlık olabilir parasal konular olabilir toplum düzeniyle ilgili konular olabilir daha fazla yüzleşmelerin baş edilmesi gereken bazı krizlerin ve gerçekten biz hayatımızı biraz daha hani kısıtlamamız gereken bazı sorumlulukların altında kalabileceğimiz bir döngüyü de işaret ediyor Evet ayın 21'ine baktığımızda Güneş ikizlere geçecek 23'ünde Güneş, Jüpiter güzel bir seksil açı oluşturuyor. Parasal konularda bir rahatlama işareti. Zaten ayın 21'inden sonra Güneş'in de İkizler Burcu'na geçişi Jüpiter'den de destek aldığı için maddi konularda duraklayan bazı işlerinizin hani para alışları olabilir, kazançlar olabilir. Buralarda yavaş yavaş kıpırdandığını, bazı iyicil etkilerinde güçlenmeye başladığını bize işaret ediyor. 25'inde Mars Koç Burcu'na geçecek, artık balıktan ayrılacak. 29'u 28'i Mayıs'ın son günlerinde Mars'ın Jüpiter'le kavuşumu var 12. evinizde olacak bilinçaltınız çok güçlü bir enerji ortaya çıkaracak biraz huzursuzluk uyku sorunları yaratabilir enerjinizi dengelemeniz gerekiyor baş ağrıları migren ağrıları olabilir iş ve kişisel girişimler alanında da burada daha fazla hani inisiyatif alıp biraz daha belki mücadele etme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz ayın 30'unda ikizler burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ayın tesirlerini daha çok Haziran ayında deneyimleyeceğiz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 8 derece ikizler burcundaki yeni ay özellikle kişisel haritalarınızda değişken burçlarda 8 derece yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için çok daha önemli olabilir, etkileri güçlü olabilir. Para evinizle ilgili bir, bir durum bu. Parasal kazançlarınız için bazı e, adımlar atabilirsiniz. Tabii ki iş imkanları olabilir, ticari imkanları olabilir, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz bazı fırsatları olabilir. Bunları bir değer üretme, para kazanma anlamında da hayata geçirebilirsiniz. Size ait mal varlıkları, toprak, gayrimenkul ve benzeri konular veya herhangi bir alanda piyasalarda yaptığınız yatırımlar ve buralarda da önemli hareketlerin olmasını bu yeni ay döngüsünde bekleyebiliriz. Evet şöyle bir ayın genelini toparlarsak kendinizle ilgilenmeniz gereken bir yeni ay ayın ilk 10 günlük döneminde sağlık konuları, bakım, imaj, güzellik, estetik, buralarda önemli iyileştirmeler, verimli adımlar olabilir. İşiniz ve işinizden gelen kazançlar anlamında çok özel fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Ee, Venüsün Jüpiter'in o muhteşem kavuşumu Mayıs ayının ilk günlerinde sizin için çok iyicil, çok destekleyici enerjiler getiriyor, sevgili boğalar. Ay ortalarında ilişki dinamiklerinizde bazı krizler olabilir. Burada içinde bulunduğunuz şartları kabullenmek, gereken sorumlulukları almak gerekiyor. Sizin için artık gerekli olmayan veya size zarar veren bazı ilişkilerden de ayrılabilirsiniz. Veya geleceğinizi etkileyecek, kariyerinizi önemli ölçüde, toplumdaki statünüzü önemli ölçüde şekillendirecek sorumluluk almanız gereken bazı ilişkiler gündemde olabilir. Eşiniz, partneriniz veya onun ailesi, ve onlarla ilgili sorumluluklar da sizin için çok belirleyici olabilir. Ve ayın son 10 günlük döneminde enerjimiz artıyor. Biraz daha hareketleniyoruz. Para kazanma konusunda becerilerimizi, yeteneklerimizi daha fazla değerlendirme fırsatlarımız söz konusu olabilir. Jüpiter'in de 12. evinizdeki ilerleyişi, Mars'ın da buradaki hareketi aslında sezgilerinizden geçmiş tecrübelerinizden yararlanabileceğiniz bir süreci işaret ediyor. Biraz bu enerjiyi engelemek lazım çok fazla kendinizi hırpalamayın huzursuzluk yaratacak Hani olumsuz düşüncelerden uzak durmakta fayda var bir tatil dinlenme olabilir ya da e, enerjinizi iyi bir şekilde değerlendirip sağ sanatsal faaliyetler yaratıcı çalışmalarla daha fazla uğraşabilirsiniz sevgili boğalar sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor